Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2016 Cilt 3 Sayı 2 Ulusal Bütünlükten Kültürel Yozlaşmaya Türkiye'de Yabancı Radyoların Dinlenmesinden Duyulan Kaygılar Süleyman İlaslan Radyo dinleyiciliği 20. yüzyılın siyasi, toplumsal ve kültürel dönüşümleri bağlamında şekillenmiştir. Ulus devletlerin temel aktör olduğu bu süreçte, dinleyiciliğe dair tartışmaların ve politikaların önemli bir kısmının ulusal gereksinim ve kaygılar bağlamında ortaya çıktığı görülmektedir. Bu endişeler özellikle yabancı radyoların dinlenmesi bağlamında radyoların uluslararası alanda siyasi niteliğinin belirginleştiği ve bir propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığı 1930'lu yıllardan itibaren yükselmiştir. Radyo yayıncılığını geliştirememiş ve tüm halka yaygınlaştıramamış ülkelerde bu kaygılar daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye'de 1940'lardan 1970'lerin başlarına kadar geçen süreçte yabancı radyoların dinlenmesinden duyulan endişelerin ulusal bütünlük ve ulusal kimliğin inşası kaygıları bağlamında şekillenişi incelenmektedir. Radyo dinleyiciliğiyle ulus arasında kurulan bağlantı çerçevesinde Türkiye'de yabancı radyoların dinlenmesinin endişe kaynağı olma nedenleri ve bu endişelerin siyasi ve toplumsal temelleri sorgulanmaktadır. Bu tutumun batı yönelimli politikalar bağlamında milli kimliğin inşa süreciyle ve kalkınma ilerleme hedefleriyle yakından bağlantılı olduğu ileri sürülmektedir. Bu kapsamda garbiyatçılık ve kalkınma paradigması çerçevesinde eleştirel tarihsel bir sorgulama yapılmaktadır. Sokak siyasetinin bir örneği olarak Yüksel Konur Sokaklar Özgün Dinçer Bu çalışmada, gündelik hayat içindeki pratiklerle sokağın egemenin kurduğundan farklı, alternatif bir alana dönüşebileceği varsayımından yola çıkılmakta ve bunu mümkün kılan toplumsal pratikler ve süreçlerin Yüksel Caddesi ve Konur Sokak Yaya Bölgesi örneğinde incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, Asef Bayat'ın geliştirdiği ve egemenin düzenlediği ve kullanımını belirlediği sokakların gerçek kullanıcısı olan sıradan insanlar tarafından gündelik hayat içinde aktif ve katılımcı bir kullanımla sahiplenilerek dönüştürülmesi olarak tanımladığı sokak siyaseti kavramsallaştırılmasından yola çıkılacak ve bölgeyi farklılaştıran süreçler ve pratikler incelenerek sokağın aktörleriyle derinlemesine görüşmeler yapılarak söz konusu toplumsal pratikler ve unsurlar tarihsel süreç içinde açıklanmaya çalışılacaktır. Politikada hakikat ve Yalan Anlatısı Neoliberal Dönemde ikna'nın Akılcılaştırılmasının Üretim ve Sunum Biçimleri Fatih Keskin Hakikatle politika arasındaki ilişkinin tarihi oldukça eski ve karmaşıktır. Günümüzde hakikat, tıpkı yalan gibi farklı tarafların mücadelesinde ve güç iktidar sürecinde gerektiği kadar uygun ölçülerde kullanılan bir etmendir. Bu nedenle özellikle politika ile arasındaki ilişki esnek ve şartlara bağlıdır. Politikanın bu niteliği, modern demokratik toplumlarda gücün, iktidarın korunmasının ve sürdürülmesinin yapıcı bir unsuru haline gelmiştir. Bu unsur, özgül, farklı ve bilimsel sermayeyle donatılmış bilimsel alanın aktörlerince yönlendirilmektedir. Zamanımızın başat hegemonik anlatısı olan ve düşünceleri, davranışları örgütlü ve sürekli bir biçimde yönlendirmeyi amaç edinen neoliberalizm, böyle bir kavrayış üzerine inşa edilmiştir. Süre gelmekte olan bu kavrayışın güçlü etkisi ve geniş kapsamı politika ve demokrasi pratiği açısından olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Gerçeklik ve fantazi arasındaki dönüştürücü olarak reklam, iş bankası reklamları örneği. Kenan Demirci Bu çalışmada, geç modern toplumsal koşullarda ortaya çıkan geniş çaplı toplumsal dönüşümün sonucu olarak görülen medya gerçekliği konusu, reklam örneği üzerinden ele alınmıştır. Reklamın hem gündelik yaşam hem de medyada sahip olduğu başat rol bu konunun seçiminde etkili olmuştur. Bu kapsamda çalışmanın amacı, son dönemlerde uyguladığı stratejilerde önemli değişiklikler yapan reklamların gerçeklik ve fantazi arasındaki sınırları ne ölçüde çizdiği konusunun tartışılmasıdır. Çalışmada Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nin çeşitli reklam filmleri gerçekliği kurma biçimleri açısından analiz edilmiştir. Reklam filmlerinin çözümlenmesinde Gösterge bilimsel analiz yönteminden yararlanılmış ve çözümlemede özellikle Pierce'ın geliştirmiş olduğu göstergeler ilişkin üçlü tanımlama odağa alınmıştır. Bu tanımlamada göstergeler görüntüsel, ikonik, belirtisel, indexical ve simge, simbol olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yapılan çözümleme sonucunda incelenen reklamlarda yoğun olarak gerçeklik ve fantazi arasındaki sınırların bulanıklaştırıldığı, ve bunun reklamı yapılan ürünün gerçekliğinin oluşturulmasında önemli bir strateji olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Korkuyorum anne de Hegemonik Erkekliğin Yapı Sökümü. Nilay Erbalaban Gürbüz. Toplumsal cinsiyet çalışmaları 1970'li yıllardan itibaren erkeklik ve kültürel yapılar arasındaki ilişkiye odaklanmaya başlamıştır. Bu araştırmalar erkekliğin tek bir tanımı olamayacağını ve erkeklik tanımının toplumsal iktidar ilişkileriyle iç içe geçtiğini göstermiştir. Türkiye sinemasında 2000'li yılların başlarından itibaren farklı erkeklik temsilleri yer almaya başlamıştır. Bu erkek karakterler toplumsal cinsiyete ait geleneksel rollerin dışında özellikler göstermektedir. Bu filmler erkek çalışmalarına ait kuramsal birikimi tartışmak için önemli kaynaklar haline gelmektedir. Bu makale iktidar kurmanın aracı olan hegemonik erkeklik kuramından yola çıkarak Korkuyorum Anne filmindeki erkeklik temsillerine odaklanacaktır. İdeal erkek kimliğinin dışında kalarak bu kurgusal erkek kimliğinin parçalanması filmdeki karakterler bağlamında gösterilecektir. Bu karakterler incelenirken modern ulus devletin ve ataerkil ideolojinin iktidar aracı olan kavramlardan faydalanacaktır. Çingenelere yönelik nefret söyleminin ekşi sözlükte yeniden üretilmesi. Hakan Alp Çingeneler, kendilerine özgü yaşam biçimleri ve kültürel değerleri nedeniyle içinde yaşadıkları toplumlarda sürekli öteki olarak görülmüşlerdir. Medya aracılığıyla mütemadiyen desteklenen hoşgörüsüz, ayrımcı ve önyargılı söylemler, Çingene toplumunun yaşamlarında ciddi hasarlara yol açarken ötekileşme, yalnızlaşma olarak tanımlayabileceğimiz bir sürece doğru sürüklenmelerine neden olmaktadır. Bu makale kapsamında, çingene toplumunun yaşam biçimi, kültürel değerlerine karşı beslenen yargıların nedenleri, nefret söyleminin yarattığı tahribat ve toplumsal linç iklimi örneklerle irdelenecektir. Ana akım ve sosyal medyada, çingenelere yönelik kullanılan dilin, biçim ve içeriğin, hangi yapısal ideolojik süzgeçlerden geçerek bir toplumsal algı yarattığı açıklanmaya çalışılacaktır. Ekşi Sözlük internet portalı yazarlarının çingene toplumuna yönelik olarak kullandıkları nefret söylemleri tahammülsüzlüğün ve hoşgörüsüzlüğün dışa vurumu olarak nitelendirilebilir. Yorumlardaki aşırı önyargılar, tahammülsüzlük ve hoşnutsuzluklar, adaletsizliklere, başkalarının haklarının gasp edilmesine, bir arada yaşama kültürünü yok etme potansiyeline de sahiptir. Nefret söylemi, toplumda ötekilere yönelik ayrımcılığı, hoşgörüsüzlüğü ve önyargıyı, Dahası, linci meşru kılmakta, etiketlenen ve yalnızlaştırılan grup üyelerine karşı her türlü saldırı ortamına zemin oluşturulmaktadır. Burdiyo düşüncesinde tahakküm- itaat ilişkisi ve sosyopolitik beden Hüseyin Köse Pierre Burdiyo terminolojisinde beden nosyonu gerek simgesel sermaye ve habitus, gerekse toplumsal sınıf anlamında itaat ve tahakküm ilişkilerinin üzerinde cereyan ettiği temel zemini oluşturur. Özellikle eril tahakkümün dilsel pratikler aracılığıyla inşa edildiği durumlarda söz konusu zeminin ayırt edici özelliği cinsiyetlendirilmiş beden söyleminde karşılığını bulur. İtiati başlı başına toplumsal tahakküm ilişkilerinin bedenselleşmesi olarak tarif eden Burdiyo için, bedenin kamusal ya da özel yaşama konu olan bölümleri kendini sunma biçiminin etken ya da edilgen biçimlerini tanımlar. Kendini sunmanın edilgen biçimleri itiate karşılık gelirken, Etken biçimleri eyleyen özneye doğrudan phallus ve logos kavramlarına tekabül eder. Ayrıca Bourdieu'da itaat tahakküm bağının dilsel kodlarının dayattığı ayrımlar bedenin sosyopolitik niteliğinin kurucu unsurlarıdır. Bu çalışmada Bourdieucu beden nosyonunun ve ona eşlik eden toplumsal cinsiyetçi söylemlerin cinsler arasında itaat tahakküm ilişkilerinin kurulumuna aracılık eden işlevleri irdelenmeye çalışılmıştır.